Altyazı M.K. Göz yaşlarını anlama, sınavım sınavım, köle olamadım. Boşa giderdi göz yaşlarını anlama, sınavım sınavım, köle olamadım. Thank okay. I'm yeah.